Kaç günde düzeltir? Yani bu fındığı yani 15-20 günde düzeltiyor yani. <gülüyor> düzeltiyor. 15 günde evet. direkt yapıyorsun. Düzeltiyor. Evet, abi. O zaman peki e, sizce kaçırdım diyenler şu anda atmalı mı? Atmalı. Evet. 29 Nisan 2020 ve Sakarya'ya gezmeye devam ediyoruz. Bir e, deli sevabı fındık bahçesindeyiz. Hem topraktan rekor gelişim uygulanan e, kış döneminde hem de yapraktan e, yaprak gübresi uygulanan rekor gübre yaprak gübresi uygulanan bir desi bahçesi. Efendim, mevkimiz neresi? Siz kimsiniz? Bu bahçe kimin? Anlatır mısınız? Sakarya Karasu 3 Oluk Mahallesi. Bahçemiz e, Avrupa'da duran amca oğlunun Ömer Deli'nin ben Sönmez Deli amcasının oğluyum. Ve gübreme ve ilaçlama yaptığımız bahçe. Bu bahçenin eski hali neydi? Bundan önceki yani geçen seneki hali neydi? Ağaç başı, ocak başı ortalama ne çıkıyor efendim? Abi ocak başı yani 2 ya da 3 kilo anca çıkıyordu ama hep yanıktı. Şu koca ağaçtan. Evet. Peki kalibre kaç oluyordu? Kalibre derken randıman. Fınlar randıman evet. Yani 40 randıman anca. Zor satıyorduk. Evet satıyordu. onu da zor satıyorduk zaten. <gülüyor> Hayırlısı olsun. <gülüyor> Gelelim şimdi şu ağacımızı inceleyelim. Rekor gübre yaprak gübresi ve rekor gelişim. Şu ağaçlarımız da ne yaptı? Yani şu an an itibariyle 29 Nisan'dayız. 2020. Evet. Yaklaşalım güneşte şimdi kamera gelmedi. Biraz daha yaklaşınız güneş. Şimdi zarar verir. biraz. Ne yani, değişti? Yani söylemezim. Ya bu ağaçların siz de kendinizde kullandınız. Evet. Yani ne değiştiğini bir anlatır mısınız yani hızlıca? Yani yaprakların çok büyümesi ve neşeli olması Hı -hı. ve fındığı tutuşu çok güzel oldu. Yani güzel oldu. diğer bahçelere göre tam iki katı büyük günde. Evet zaten ben size şunu söyleyeyim. Bahçenin hacmi çok küçük olduğu için evet eskiden dal sayısı fazlaydı çünkü onun için budamıyoruz. Evet, yani evet. Bir anlatır mısın o konuyu? Yani dallar bakımsız olduğu için yani verimsiz olduğu için mecbur budama az yapıyoruz, az yapıyoruz yani. Evet. Yani. Peki şimdi, şimdi budak istiyor. Şimdi. Tabii ki canım şimdi, Şu an tam evet. budak ihtiyacı kalmış. Yani, yani yapraklar neşenince şey olunca sık gibi oluyor. Rekor ne? Kısa bir tabirle konuşacak ne yapıyor yani ne şey yaparsanız nasıl bir şey? Hiç böyle bir şey kullandınız mı, duydunuz mu? O zamana kadar duydunuz hiç kullanmamıştık. Şaşırdınız mı? Evet. Şaşırdık yani gerçekten çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Evet. Tavsiye ettiniz dostlarınız oldu mu? Tabii ki. Önce sanırım Ömer Bey kullandı. Evet. Sonra o bize tavsiye etti. Biz de başka arkadaşlara tavsiye ettik. Ta sonucu. tabii yani. Evet. Şimdi birinci uygulamayı yaptık yaprak yaprak Evet. Karşısında. İkinci uygulamayı da, e, ikinci uygulamayı da e, bugün yarın yapacaksınız. Evet, bugün yarın yapacağız. 22 15 16 gün önce yapmıştınız. Evet, evet. 15 16. Tamam, gün göstereyim şu ağaçlarımızı. Şöyle bakın. Çalılaşma var mı da ağaçlarda? Şimdi kişi... önceden çok vardı yani geçen seneye bakarak. Peki Sönmez Bey, ben şimdi siz örnek vereyim. Daha önce böyle bir şey görmediniz ya. Bir başkası gelse şu ağaçlarda çalılaşma var diye inanır mı? İnanmaz. Bize bu konuda ne diyebilir? Yani onun için hani göstermek lazım. Yoksa içenler diyor ki yok demenin alı yok, bunun ne yani. Hani nasıl anlatacağız böyle? Ya örneğini gösteririz mesela yan tarafta atılmayan ya yani da yine yapılmayan. De, yine de yine de inanın sonuç anlamında siz inanır peki birisi gösterse? Hayır. Kullanmasaydınız inanmaz. Kullanmasaydık inanmazdık. Evet. evet. Şu e, tutumları gösterelim. Bir. E, gösterelim. Bu meyveleri bir gösterelim. Buyurun gelin. Nasıl şu ağacımızın hal şu anda? Çok güzel. Yani hem tabandan rekor gelişim uygulandı evet. ve üstten de yaprak gübresini uygulamaya devam ediyoruz. Aynen öyle Heh. abi. Şimdi bir gösterelim şu fındıkları gösterelim. Gelelim böyle. Yani eskiden olmayan neydi efendim? Bir, bir tutumları bir şeyler gösterelim yani şu bir, işaretleri. Fındıkları. Yani eskiden yapraklar ne bileyim yani bakımsız böyle yani küçük oluyordu. Gösterelim de o işaret, yani fındıkları. Yani şimdiki yapraklara bak. Göster yakından. Gösterelim. Kamera yakından gösterirse. Kabana şimdi sizi uzaktan çekemiyor Heh. Yakından göstermiş şöyle. Kaldırın bunu. İşte bak. Yani bu yani ağaçlar. Bu buralarda fındık olmazdı yani daha önce. Olmazdı. Yani tepelerin uçlarındanca. Anca Anca yani oluyor Evet. Peki uçlardan indirebilir miyiz? Şöyle şu taze sürgünlere bakalım Mesela şu dal Kaç yıllık dal? O bir yıllık. Gösterin, indirin şöyle. Bunlar da var mı? Bakalım be. Bakalım. Kamera yaklaşma. Şöyle sallamadan göster. Evet, şöyle birim. Bunlar da olur mu peki bir yıllık dağlarda? Hayır, bunlar da olmazdı. Siz kendiniz de kullanır kendiniz de var? Evet, evet, evet. O şekilde. Ben buraya şey görme geldim aslında önce. Niye sizin bahçeleriniz? Çünkü biraz çamur falan da vardı. Bu şey var. Bolu fındığı. Evet. Bolu fındıklarını göreceğiz şimdi. Ee, onları da. Eee daha yeni ekilmiş. Onlar evet. onları da birazdan göstereceğiz. Bolu ufındıkları burayı araya çıkartmış. Evet. Ömer Bey. Evet. Araya bolu ufundu ekmiş. Tek dal bolu ufundu. Aşılı bolu ufundu. Şu ağaçları gösterelim şöyle. Şu üstten bir dalı gösterelim bakalım. Uçlardan nasılmış. Madem altlarda yok ama şey altlarda eskiden yoktu ama üstlere Bilmiyorum. bakalım. Evet, Gel böyle. Evet, harikasınız. Çok güzel yatırıyorsunuz yandalı. <gülüyor> yani. Daha evet, gösterelim şöyle. Kameraya yaklaşsın şöyle. Kamerayı yaklaşsın şöyle. Boş var mı boş? Yok. İyi göstersin kapat. Acele etme şöyle. Her yaprağın altında var. Tam oradan görmüyor yakından. Çık kameradan şöyle. He. Evet, bütün dalları göstereyim. Ben de yerini bul. Kolay ölmüş. Şöyle. Şöyle. Peki daha uyanış devam edebiliyorsunuz, tabii uyanış devam ediyor, uyanış daha devam ediyor. Yani böyle her tarafta var, evet. şimdi yılı anlatalım, yıl 2020 yılı iklim nasıl efendim, yani iklim açısından e, İklimler, ne bir sıkıntı var. İklimde birden 20 dereceye çıkıyor, birden 5 dereceye düşüyor, evet. de çok sıkıntı ama sıkıntı olduğu halde. iklimi iyi değil yani, çok iyi yağış değil. var ama birden sıcak oluyor, evet. şu an mesela sıcak, baya sıcak hatta muhtemelen şey, şimdi Yavaş yavaş atılmayan yerlere doğru gidelim. gidelim. Şu ağaçları görüyorsun, toparlamış. Daha da evet. toparlayacak daha değil tabii, mi? Tabii, tabii tabii. Peki siz bir de tek başına yaprak gübresi kullandınız bazı yerlerde. Evet. Yani çünkü kışın almıştınız bir kısım denemek için kendiniz. Evet. Peki tek başına kendi başına attığınız yaprak gübresi atılan yerler nasıl? Yani sade yaprak gübresi atılan yerde yine güzel. Yine güzel yani. Evet. Çok güzel. Hiç gördünüz böyle yaprak gübresi? Hayır. Yani güçlü diyorsunuz ya. Güçlü bir yaprak gübresi. Evet. Şimdi ben e, bir atılma yeri de görelim. Ondan sonra nasıl atılacak, ne zaman atılacak bir tarif edeceğim. Evet. İkinciyi de devam edeceğiz. Atmaya 2, 3, 4 devam edecek. Gelelim böyle. Kameranın da geçtim. Şu atılma yeri de gösterelim. Ağaçları, bahçemizi görüyorsunuz. Bahçe 15 dakika var burası? Anca 15 dakika. Evet. Burada hepsini kullanıldı yani. Evet abi. Kolun da burada. Şimdi ortayı kesmiş, çıkartmış ağaçları. Evet. Ömer Bey'e de ben buradan çok iletiyorum bu arada. Görüyorsunuz bolu fundu bu, aşırı bolu fundu şu anda tek dal. Mesafe olarak da muhtemelen 4 metre 5 metre gibi. 5 sanır. metre. 5 metre. O zaman 5 metre 6 metre dikti. Evet. 5'e 6 şeklinde dikmiş bahçeyi ama. Bahçesik belki kötüydü. Dönüşme düşüyoruz belki ama şimdi peki düşünecek mi sizce bundan sonra? Vallahi, Soru bu. Ya, sizce? Bence belki de Kendisi düşünmeye de bilir yani. yani. selam söylüyorum. Sizce Ömer Bey şimdi bu bahçeyi bozar mı? Bozabilir mi? Kıyabilir mi yani? Vallahi kıyamaz gibi geliyor bana. Bence de ama eğer şöyle olsaydı. Buyurun gelin. Yan taraftaki bahçe. Buyurun gelin. Kamera ondan gelsin böyle. Şu Bakar mısın? şu şöyle? şöyle güzelce. <gülüyor> evet. Yani şuna kıyabilir mi yani şu bahçeye? <gülüyor> şu an kıyamaz. Şu an kıyamaz. Yani şu an kıyamaz artık budamaları yapmamız lazım. Bak, evet. Budamataları var. Ya bunların hepsinin çünkü bunlar e, budamakta mahtarları olduğu zaman fındık dökülür, çarpar, sürter. Hoş, bakın ben size şunu söyleyeyim. Yaprak gübremiz ve sağlıklı toprak olduğunda emin olun dökümlerin de az olacağını söyleyeyim tamam. Budamakta varımızı giderin. Bu asla kabul edilemez. Ama tüm konusunda mayvanın dökülmesi konusunda da ciddi destek sağlar. Buyurun gelin. Şu atılma yıllar geçelim. Nasılmış eski hal görelim. Bakın, hep atılan bunlar. Evet. Evet. Burası. Evet. Şimdi Sönmez Beyciğim. Ne fark vardı sizinki buradan? Burası kimin? Burası bizim biraderin. Biraderin. Kardeşinizin. Evet. Bir, yabancı değil. Selam söylüyorum buradan. Şöyle kabara çeksin. Böyle miydi sizinkiler Evet. E zaten 2,5 kilo. Alınacak olan bir pozisyon. Aynen öyle. Ya bugün... Zaten iki buçuk kilo. Zaten iyi alırsın, iyi almazsın yani. Evet. Ya çıkara çıkmaz evet. yani. O da yanıyor zaten. Yanıyor zaten. Yanıyor zaten. Zayıf çünkü yani. Evet, zayıf. Yakın çekeriz şu ağaçları. Buyurun, Gelelim, işte gördünüz ağaçlar bunlar. Aynı böyle miydi? Aynı böyleydi. Sizinki de böyleydi? Evet, bizimki de böyleydi. Evet. E bu durumda olursa kıyar, çareyi ne yapıyor? Yok ki bu fındık olmadı. Evet. Ne böyle yapayım? bir de fındık alalım, dikelim. Peki sizce o olur mu o zaman sizce? Eğer doğru bakmazsanız. O da Rekord olmaz. Ürünlerini kullanmazsanız ne olur? O da olmaz. O da olmaz. Yani. Evet. O da olmaz. Bir şurada fındıklarım var bakalım isterseniz? En azından bu en iyi ağaç var ben söyleyeyim yani. Aynen öyle. Yanma oranları, soğun zararları nasıl? Fazlama. Yaprak, tabii yapraklar hep yanmış. Var mı hiç. fındık? Maalesef iki tane anca var. İki tane anca var diyorsunuz. Evet. Bu da en iyisi bak ben söyleyeyim. Bak diğerleri daha kötü yani. Bak üçler hep çalılaşmamış evet. yani. Biliyor musunuz yani? Evet böyle bir ağacı. Sonbahardan şeye kadar getirdik. Aynen öyle abi. Hatta yaprak kökü kullandığınız sadece yaprak kökü yerde var. Orada bile 20 günde ne yaptı? Çok fark etti. Ne, kameraya bakar Ne kadar fark etti? Yani Mesela şunu kaç günde düzeltir? Yani bu fındı yani 15-20 günde düzeltiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> düzeltiyor. 15 günde evet, direkt yapıyorsun düzeltiyor evet abi. O zaman peki e, sizce kaçırdığımız yeniler şu anda atmalı mı? Atmalı. Niye hani atmalı? Çünkü Mayıs dolunmesi daha devam ediyor. Evet. Dolayısıyla her ne kadar döllenme şey olsa da, o yüzden e, benim sonra unuttuğum şeyler var mı? Yani vatandaşlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza söyleyeceğiniz bir not yani. Çünkü önemli. Çünkü burada yani biz silah soruyla konuşmuyoruz, karşılıklı sohbet ediyoruz haliyle. Yani Abi herkese, noktada... herkese tavsiye ederim. Peki, Yaprak gübresini ve dışında? çiftçilik ve hayvancılık. Çok güzel. Peki bir tabirle bunu nasıl tarif edebilirsiniz? Yani bir kısada olur olabilir mi sizce? Abi çok güzel bir şey yani. Lakat taksaydınız? Lakap taksaydık köylüsever lakab takmayı <gülüyor> evet <gülüyor> yani ne diyebilirsiniz bunun için yani mucize gibi bir şey diyorsunuz evet. ben hani zorla bir şey olurum ama yok yok ha, çok güzel bir şey yani çok değişim arada fark hayvan zıt yapıyorsun yoncanız var mı evet yoncanızı da 10 günde tam, tam tamına 2 kat verime çıkartabilir yani net yani bunu da burada söylüyorum yani evet çektiğim videolarda da var canlı canlı gördüğüm için söylüyorum yani kaç bayrak alıyorsun dekardan mesela yoncada Dekardan ne kadar çıkıyor? 1 metre kareden yani. 1 metrekareden. kareden? 1 metre kareden. 1 dönümden, dönümden, 30 ballye falan çıkıyor. 1 ee, metrekare olan yerden. Evet. Ee, 30 ballye kaç kilo yapıyor? Kaç kilo yapar? Ee, yine 500 kilo falan yapar. 500 kilo yapıyorsun. Yolcunun orta çeker bir yoluncaymış. Evet. 1 yaş, 2 yaş kaç? 2 yaş. 2 yaşında daha genç. Yarın evet. hızlıca düşecek verim muhtemelen. Ancak e, orta çeker veriminiz var. Onu hemen uygulayın. Diğer biçime, eğer 5-10 santim gibi atın, biçtikten sonra e, 600-700 balya, e, şey kiloya çıkartırsınız yani. Çıkar yani. yani Bunun şimdi sonra çünkü her bitkiye kullanılır. Rahatlıkla ve düzenli de uygulayın. Her biçim sonrası, arada bazen tekleyebilirsiniz, atmayabilirsiniz yani yoğuncada Evet. Da. Yani bütün ağaçlarda, cevizlerde, fındıklarda, meyvelerde, domates, her türlü ürün kullanılan bir ürün haline. O yüzden de buğdayda olarak eze kullanılan Ben şimdi nasıl kullandığını söyleyeyim fındıklarımızda. Neyin için kullanıyoruz arkadaşlar? Rekor gelişimi toprağı ıslatsın diye kullandık. O bir kere olması olmaz. Niye olmaz? Yarın fındık zaten siz iki yerde kullandınız. Evet. Bir yere rekor gelişim artı evet. Yaprak gübresi verdiniz. Bir yere gübresini bir yere attık. Sadece tabandan. Evet. Bir yere de sadece şeyini verdik. İkisi arasında fark olur. tabii, tabii yani ki canım. Rekor gelişim çok güçlü bir üründür Evet. Ve dolayısıyla ilerleyen süreç içerisinde zaten daha da lazım olacak onun gücü. Bundan dolayı da arkadaşlar. Fındığımızı daha iri yapmak için, toprak hava su dengesini sağlamak için o gerekiyor. Rekor gelişim kullanılacak alttan o kesin. Evet. Şimdi burada bugün şunu söylemesi için, gelelim yaprak üniversite. Bugün bunu niçen atıyoruz? Bunu bugün ne zaman atacağız? Bu bugün, öncelikle yapraklarımız 5 kuruş ebatına geldiğinde, yani ilk karanfiller yeşile dönüyor, kırmızıdan yeşile dönüyor. Tozlama bitti, erkekler evet. tozunu bitirdi. O dönemde başlamanızı tavsiye ediyorum ve e, 20 gün arayla devam edin. Çünkü birinci görevimiz öncelikle e, şeye karşı dölleme dölleme olayını bir sağlıklı bir şey, bitirmek. İklim için çok arızalı. Arkasından da arkasından da e, işte birazdan külleme dönemi başlayacak. Evet. Şu an soğuğun verdiği zarar gördünüz. Burada ne kadar orada ne kadar? Yani yani gördüğünüz gibi yok. Öyleyse. Evet. Ki buraya sen yarın bir tanatlad mıydı? Zaten. Orası kalır. Daha da pırıl pırıl daha da pırıl, pırıl olacak. O yüzden bitkinin gelişimi açısından, e, ve hastalıklara karşı direnç göstermek açısından atıyorsunuz ve fındığın e, daha da kalbesini artırmak için atıyorsunuz ve en sonunda dördüncü beşinci zaman tavsiye ediyoruz? Hasat sonuna. Hasattan sonra, yani hasat yaparken zarar görüyor, ondan sonra hasattan sonra gelecek senenin doğuşu hazırlanıyor, gelecek senenin püskülleri hazırlanıyor. Evet. Dolayısıyla gelecek senenin o özellikle tozlayıcılarının sağlığı açısından da, eve bitkinin gelecek sene hazırlığı açısından da yılın sonunda bir kere de atıyoruz. Ve yılı kapatıyoruz. Uygulama şekli bu şekilde. Yani anlayacağınız e, başlangıcı e, tanelerimizin, e, yaprakların 5 kuruş olduğu evet. yani tam dölleme bitti yapraklar yeşile döndü dönüyor. E, ve o şekilde başlayan arkadaşlarımızın şu gördüğümüz durumlardan daha da iyi olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Evet. Yani. Sizde evet. Onun için e, benim sözlerim bunlar. Bir soracağınız var mı başka bana? Yok abi soracağımız Yok. bundan ibaret. Daha ne olsun ya şu aştan geldik evet. oraya. doğru aynen, yani? aynen abi. Yani bugün şu şunlara bakıyorsunuz yani. Evet. Şurada gördüğünüz gibi hakikaten e, durum vahim ya. Yani. Şurada yazık günah yani. Evet. Yazık günah yani. Evet.